Evet arkadaşlar zayıf arının durumuna bakacağım ne yapmış bir haftada son durumu nasıl diye bakacağım. Son gece donlarında da atlattık. 4. çerçevenin arka tarafını da çalışmaya başlamışlar. İşlemi yapmaya başlamışlar. Evet. Hazır. Havalar yeni ısınmaya başladı. Birinci çerçeveyle, 3 üçüncü ve dördüncü çerçeveye biraz polen koymuş. Onun haricinde birinci ile ikinci çerçeve arasında boş Yaklaşık yarım çerçeveye kadar yani iki taraftan da yarım çerçeve tutulan bir çerçeveye kadar anaya yavrulama alanı boş vaziyette duruyor. Herhangi bir yavrulama alanında sıkışma olmamış. Ananın bol bol atacağı kadar yumurta atacağı kadar yer var ama tabi kadro biraz çoğalması lazım ki oralara da yumurta atabilirsin. Şu an arının sardığı yere kadar sadece günlük yumurtalar ve açık yumurtalar var. Biraz da e, hafif erkeklemeye başlamış. Bir iki tane de e, az biraz da erkek yumurtası gördüm. Erkek gözü gördüm. Onun haricinde üstüne biraz daha kek kapatacağım. Onun haricinde zaten sağ taraftan istediği kadar açık çerçevelerden bu dört çerçeveden bunlar e, Şuruplu ballı çerçeveler buradan istediği kadar çekebilir. Ee, şimdi bu şekilde kapatacağım. Arı bir hafta civarında biraz daha kadro arttırması lazım. Bunun için de polen durumu önemli. Dışarıdan polen gelmesi lazım. Şu anda polen gelişi zayıf. Ama ona rağmen arı yaklaşık 2-2,5 çerçeve kadar polen çekebilmiş. Bu poleni yavruya yedirebilmesi için biraz kadro çıkması lazım. Ne kadar kadro çıkarsa o kadar daha iyi olacak. Tekrar üstünü kekle komple sıvadım ve içindeki şurupları aldım. Bu vaziyette kapatacağım. Bu araba mücadelesi olarak da Formik damlatma yaptım. Ve kapattım kovanı. Kovan dip tablasında da yine yavru alanı az olmasına rağmen biraz varva gördüm. Varva yılın 365 günü yakamızı bırakmıyor maalesef yavruyu kesmediği için komple yıl boyu. İlk varperenleri açmaya başladı. Uşta, işte. sarı uğur beciği, uğur